Sevgili takipçilerim öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım 2020'yi tamamlayıp 2021'i karşılamamıza çok az bir zaman kala bu videoda önümüzdeki yılın genel enerjilerinden kısaca bahsetmek istiyorum Evet 2021'e girmemize çok az bir zaman kala hemen yılın sonunda Aralık ayında iki tane önemli gezegenimiz Jüpiter ve Satürn Kova burcunda ilerlemeye başlayacak ve 21 Aralık 2020'de Jüpiter Satürn büyük kavuşum gerçekleştirecekler 0 derece Kova burcunda. Sahip Kran adı da verilen her 20 yılda bir gerçekleşen çok önemli bir gezegen döngüsüdür. Jüpiter Satürn kavuşumları. Toplumların genel düzenleri, kültürel yapılarında, hükümet hükümetlerin değişimlerinde, liderlerin yönetimlerinde önemli belirleyici kavramları ortaya çıkaran, e, sosyal yapıları değiştiren çok önemli bir gezegen döngüsüdür. Jüpiterle Satürn arasındaki kavuşum her 20 yılda bir olur bu. En son 2000 yılında Mayıs ayında Boğa burcunda meydana gelmişti e, kavuşum. Aslında kendi içindeki döngülerinde 200 yıllık büyük döngülerle beraber belirli elementlerde bu kavuşumları yapar Jüpiter Satürn 1842 ile başlayan toprak elementindeki kavuşumların son aşamasını 2000 yılındaki boğa burcundaki kavuşumla gerçekleştirmiştik şimdi bu yıl 2020 ile beraber artık hava burçlarındaki kavuşumlar başlayacak 1981 yılında da terazi burcunda aslında Jüpiter Satürn'ün kavuşumu meydana gelmişti bu 200 yıllık döngüler içerisinde elementteki e, döngü tamamlanmadan önce bir kez bir e, o elementin dışında bir sonraki elementte bir kavuşum meydana gelir. Ardından tekrar son kavuşumu e, aynı elementte gerçekleştirirler ve e, 200 yıllık döngüyü bu şekilde tamamlarlar. Şimdi önümüzdeki 200 yıl 2022'lere kadar olacak süreçte artık kavuşumlar hava elementinde meydana gelecek. Geçmişte tarihte de çok önemsenmiştir. Ee, özellikle önemli insanların, liderlerin, ee, din adamlarının hatta peygamberlerin doğumlarının meydana geldiği, buna işaret ettiği kabul edilir e, bu büyük kavuşumlar. Ee, döngüye baktığımızda 1842, ardından 1861, 1881 ki 1881, evet e, Ulu Önderimiz Atatürk'ün de doğum yılı aynı zamanda. Onun doğum yılında da yine böyle bir Jüpiter-Satürn kavuşumu meydana gelmiş. Ardından her 20 yılda bir e, bu kavuşumların gerçekleştiğini görüyoruz. Son 200 yıllık toprak elementindeki kavuşumlar dünya üzerinde aslında daha materyalist yapıları, biraz daha işte sanayi devremi, toprak üretimi ve tarım üzerinde olan gelişmeler, teknolojik tarımla ilgili gelişmeler, bununla beraber yine ekonomi ve toprak paylaşımlarının yer açtığı dünya üzerindeki mücadeleler, özellikle 200 yıllık e, toprak elementlerindeki kavuşumlarla daha fazla tetiklenmiştir. 2000 yılından bu yana kısa dönemde, son 20 yıla da baktığımızda aslında özellikle yine Orta Doğu'daki e, yeraltı kaynakları, petrol olsun, yine toprak paylaşımları olsun bunlarla ilgili konuların ve dünya üzerindeki tabii ki e, ekonomik e, baskıların arttığı, ve dolayısıyla daha fazla bir savaş döngüsünün öne çıktığı bir süreci yaşadık. Şimdi önümüzdeki dönemde hava elementinde meydana gelecek olan bu kavuşumlar dünyada belki daha sosyal, daha kültürel değişimleri, teknolojik gelişmeleri ideolojileri farklı ideolojileri sosyal yapılardaki değişimleri gündemimize taşıyacak kova burcu sosyal ve toplumsal bir burçtur gelecekle ilgili planlarımız ideallerimiz kova burcu ile alakalıdır teknolojiyi yönetir Elektriği yönetir, elektronik sistemleri yönetir, bilişim sektörünü yönetir. Günümüzdeki internet, sosyal medya, dijital platformlar yine Kova Burcu'yla alakalı. Özgürlükler, toplumsal hak haklar için özellikle yapılan her türlü yeni arayışlar, devrimler, yeni icatlar uzay astronomi astroloji bunların hepsi kova burcu ile alakalıdır demek ki önümüzdeki 20 yıllık büyük dönemde özellikle kolektif alanda toplumsal alanlarda teknolojik gelişmelerin hızlanması uzayla ilgili keşiflerin artması hayatımıza dijital platformların daha fazla girmesi elektriğin Belki daha fazla hayatımızda yer alması gündemde olabilir enerjinin de değiştiğini belki artık yeraltı kaynakları ve toprak altındaki işte petrol gibi e, enerji alanlarının artık hayatımızdan yavaş yavaş çıkması daha çok elektrikle ilgili enerjilerin hayatımıza girmesi bununla bağlantılı teknolojilerin artması günlük hayatın sosyal hayatında daha çok belki dijital platformlar üzerinde daha fazla yoğunlaşması olabilir ki ee, ekonomi de bununla bağlantılı gelişebilir ee, günlük hayatımızın düzeni çalışma koşullarımız alışkanlıklarımız Belki her şey daha fazla teknolojiyle e, iç içe olacak ve teknolojinin de çok hızlı geliştiği ilerlediği bir dönemde olacağız ee, Sizin de duyduğunuz ve takip ettiğiniz gibi bu kavuşumla beraber kova çağının başlangıcı kabul ediliyor Tabii ki sadece tek bir yılla sınırlı değil bu bir süreç Aslında ee, belki önümüzdeki 200 yıllık süreç büyük e, planda bunu gösteriyor ama yine de önemli bir start niteliğinde bir başlangıç niteliğinde kavuşumun sıfır derece olması bir sıfırlanma bir yenilenme bir, bir yeni başlangıç anlamında da güçlü tesirler veriyor 21 Aralık'ta meydana gelecek olan bu büyük kavuşum aynı zamanda e, kış gün dönümüne denk geliyor Güneş sıfır derece oğlak burcunda olacak Kış gün dönümü özellikle kış aylarındaki bahar aylarına kadar olan süreçteki gelişmelerle de e, ilgilidir. Ve bu kavuşumla beraber özellikle Oğlak Burcu'nun da sembolize ettiği e, yönetimler, hükümet, devlet yapıları ve dünya üzerindeki belki önemli liderler, otorite figürleriyle de ilgili e, çok hızlı e, gelişmelerin, belki değişimlerin, belki yeni başlangıçların ya da yeni düzenlemelerin olmasını da e, bekleyebiliriz. Zamanı yöneten Satürn'e bize hayatlarımızda yeni gelişme imkanları veren Jüpiter'in e, kavuşumu önümüzdeki dönemde ve 2021 yılı içerisinde de bireysel hem bireysel hayatlarımızda hem toplumsal alanlarda e, önemli bir e, yeniliklerin düzenlemelerin olabileceğini işaret ediyor haritalarımızda da kişisel haritalarımızı lütfen kontrol edelim kova burcu nerede bu yükselen burcumuza göre tespit edebilirsiniz kova burcunun bulunduğu alanda jüpiter satürn kavuşumu olacak Evet 2021 yılı boyunca bunu deneyimleyeceksiniz ama bu kavuşumun etkisi unutmayın daha uzun vadeli planda Aslında büyük resmi görmeniz gerektiğini işaret ediyor Yani önümüzdeki 20 yıllık süreçte hayat içerisindeki gelişimleriniz e, özellikle kova burcu evini haritanızda hangi ev alanındaysa o alanlarda daha fazla etkili olacak e, büyük planda şekillendirici olacak diyebiliriz 2021'de jüpiter satürn kavuşumunun yanı sıra bir tane de çok önemli bir gezegen hareketimiz var boğa burcunda ilerlemekte olan Uranüs Kova burcundaki Satürn ne yıl boyunca kare açı yapacak. Hem 2021 yılında hem de 2022 yılında bu kare açının etkisini hissedeceğiz. Satürn astrolojide düzen, disiplin, sistemlerle alakalıdır, yapılarla alakalıdır, hayatımızda kurduğumuz, kurmaya çalıştığımız ve daha gelenekseldir. Uranüs ise düzene karşı gelen, değiştiren yenilikler getiren başkaldıran bir enerjidir bu iki farklı enerjinin zıtlaşması yılın genelinde önemli huzursuzlukları da getirebilir kolektif alanlara daha fazla dikkat çekiyor tabii ki Uranüs'ün boğada olması Satürn'ün kovada olması burada tüm belki alıştığımız hayat düzeninde özellikle ekonomiyle alakalı alanlarda daha fazla stresin oluşması bununla bağlantılı olarak toplum yapılarında ve yönetimsel sistemlerde de önemli streslerle karşılaşılması mümkün Uranüs başkaldıran enerjisiyle belki otoriteye başkaldırma düzene karşı gelme özgürlükleri arama ya da hak arama gibi etkileri arttırabilir Boğa bizim en temel ihtiyaçlarımızla alakalı Bunlar tabii ki beslenme barınma güvenlik ve maddi kaynaklarımız, yani hayatta kalmamız için gerekli olan en temel ihtiyaçlarımızla alakalı e, kaynaklar, özellikle Uranüs'ün boğadaki hareketi bu anlamdaki stresleri arttırdığı takdirde dünya üzerinde e, önemli hareketlerin olması mümkün. E, bu dönemde özellikle belirli dönemlerde artan etkiyle beraber dünya üzerinde çeşitli ülkelerde Avrupa'da Amerika'da birçok ülkede bu anlamda özellikle kitlesel hareketlerin başkaldır hareketlerinin olması yönetimle halklar arasında gerilimlerin huzursuzlukların olmasını bekleyebiliriz Uranüs ve satürn arasındaki kare açı 2021 boyunca belli dönemlerde kesinleşecek Özellikle Şubat ayında öne çıkıyor bu açının hareketi 6-7 derece kova ve boğa aksında meydana geliyor ardından Haziran ayında yine bu açı netleşecek Haziran ortalarında ve yılın sonunda Kasım ayında da yine Satürn Uranüs arasındaki kare açının etkisini hissedeceğiz yıl boyunca baktığımızda 5-15 derece aralığındaki sabit burçlar özellikle daha fazla tetiklenecek bu durumda kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız Özellikle 5 ile 15 derece aralığında sabit burçlarınız varsa, bu burçlardansanız ya da yükseleniniz bu burçlardaysa, boğa, akrep, aslan, kova burçlarından bahsediyorum. Bu stresli açının baskısını 2021'de daha fazla hissedebilirsiniz. Ve hayatınızda bazı kırılmaların, bazı güçlü değişimlerin olması veya bunun buna bunu ortaya çıkarabilecek güçlü baskılar hissetmeniz ya da huzursuzluklar hissetmeniz e, mümkün olabilir Evet 2021 ile beraber 2022'de de Aslında Satürn'e Uranüs arasındaki bu kare açı etkisini devam ettirecek 2021'de ay düğümleri de boğa akrep aksında olacağı için stresin biraz daha artmasını bekleyebiliriz Aslında özellikle ülkemiz için belki e, bu etkiler yoğunlaşabilir 2 e, ee, özellikle sabit burçlarımızdaki bu güçlü baskıların etkisini hissedebiliriz satürn-uranüs arasındaki kare açı toplumsal yapılardaki bu huzursuzluklar halk hareketleri isyan gibi davranışlarının yanı sıra özellikle teknoloji ile ilgili önemli gelişmeleri de imkan verebilir teknolojinin hayatımıza daha fazla girmesi ve bizim günlük hayatımızdaki alışkanlıklarımızı değiştirecek yönde bazı keşiflerin olması ve belki bunun biraz e, otorite ve yönetimler tarafından biraz baskıcı bir şekilde hayatımıza girmesi. Bunun da tabii ki bu değişimin ve baskının yaratabileceği gerilimleri de hissedebiliriz hayatlarımızda. Mümkün görünüyor. E, uzay astronomi ile ilgili özellikle önemli yine gelişmelerin olmasını bekleyebiliriz. Elektriğe işaret eder kova burcu. Tüm elektrik ve elektronik e, yapılar, araçlar, gereçler ya da bununla ilgili çalışmalar yine kova burcu ve Uranüs'le alakalıdır. E, i̇ki gezegen arasındaki kare açı, evet elektrikle ilgili hem enerjisel anlamda hayatımızda e, yoğunlaşan bazı gelişmelerin olmasını bekleyebiliriz. Tabii ki elektrikli araçlar, gelişmeler, belki otomobil e, veya e, yine enerji kaynakları elektrikle ilgili konulara daha fazla yönelebilir. Ama bunun yanı sıra biraz stresler de oluşabilir. Bazı kısıtlamaların olması yine e, teknolojik anlamda ya da bir şekilde hani hayatımızda bazı kazaların, beklenmedik sürpriz durumların olması mümkün. Özellikle hava yolları, uzayı, astronomiyi, uçakları da yönetir hem Kova burcu hem Uranüs. bazı önemli kazalarla karşılaşabiliriz dönem dönem bu tarz riskler artabiliyor yine önümüzdeki süreçte ve aynı şekilde doğa olaylarında da. Tabiat olayları, deprem gibi olayları ya da hava şartlarında oluşabilecek, iklim şartlarında oluşabilecek çok hızlı ve ani değişimlerin, yine bunların da tabii ki günlük hayatımızda yaratabileceği stresler olabilir, bekleyebiliriz. Dönem dönem Satürn ve Uranüs'ün özellikle bahsettiğim dönemlerde, yani tam açının kesinleştiği dönemlerde bu tarz olumsuz etkileri de yine toplum üzerinde, dünya üzerinde kendini gösterebilir sevgili takipçilerim evet. şimdi bireysel olarak yükselen burçlarınıza göre doğum haritalarınızda hem Jüpiter Satürn'ün kavuşumunu hem de Satürn ve Uranüs arasındaki kare açının etkilerini kısaca anlatmak istiyorum sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar Evet kova burcunda meydana gelecek olan Jüpiter Satürn kavuşumu 2021 yılı boyunca 11. evinizde ilerleyecek olan bu iki gezegen yaşam amaçlarınızda, gelecek hedeflerinizde, ideallerinizde önemli değişimler ve yapılandırmalar getirebilir. Mesleki değişimler olabilir, kazanç kapılarınızda farklılaşmalar olabilir, belki yeni bir iş deneyimi, yeni bir tecrübe, yeni bir kazanç imkanı, çevre değişiklikleri, arkadaş çevrenizde yapabileceğiniz yenilikler yeni arkadaşlar tüm bunları 2021 ile beraber bekleyebilirsiniz Aslında biraz daha özgürleştiğiniz, hayata farklı baktığınız ideallerinizin değiştiği bir dönemdesiniz zaman zaman yıl içerisinde satürn-uranüs arasındaki kara açı finans konularına parasal kaynaklarınıza biraz daha temkinli yaklaşmanız gerektiğini işaret ediyor Evet farklı kazanç kapılarınız olabilir yeni iş imkanlarınız olabilir Kazançlarınızda gelir gider dengenizde değişimler de olabilir. Çok riske girmemek gerekiyor. Çünkü Uranüs sizin para evinizde. Ee, burada e, aşırı riskli hareketlerin, e, kontrolsüz durumların bazen stresleri arttırabileceğin işaretçisi. Daha güvenli adım atmak gerekiyor. Kaynaklarımızı iyi değerlendirmek gerekiyor. Uzun vadeli düşünmek gerekiyor. E, i̇yi etki olarak şunu söyleyebilirim sevgili koçlar. Biri. E, eğer kişisel doğum haritalarınızı lütfen kontrol ediniz. Sabit burçlarda, e, kova, aslan, akrep, e, boğa gibi burçlarda gezegenleriniz varsa bireysel olarak bu etkileri daha yoğun bir şekilde hissedebileceğinizi söyleyebilirim. E, 2021 yılı içerisinde eğer bu gezegenler e, 5 ile 15 derece arasındaysa parasal kaynaklarınızda daha dengeli olmanızı Özellikle tekrar söylemem gerekiyor. Ama yeni olanaklarında kapınızda olduğunu, size maddi manevi fırsatlar tanıyacak, yeni insanlarla tanışabileceğinizi ve kendinizi gerçekleştirebileceğiniz, hatta daha belki özgür hareket edebileceğiniz, hayata daha umutla, daha keyifle bakabileceğiniz, önemli fırsatlarında yine karşınıza çıkabileceğini söyleyebilirim. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, siz sabit bir burç olarak e, hem kova burcundaki Satürn-Jüpiter kavuşumundan, hem Satürn-Uranüs arasındaki kare açıdan en önemli etkiyi alan burçlardansınız. Uranüs burcunuzda olacak yıl boyunca. Bu, 2026'ya kadar da devam edecek bir etki. Bu yılla beraber artık e, Satürn de kova burcunda, Jüpiter de kova burcunda... Kariyer konuları, toplum önündeki statünüz, hedefleriniz, duruşunuz, ün, şöhret, başarı gibi alanlarınız güçlü etkiler altında. Öncelikle büyük planda hayatınızda hedef değişikliklerini bekleyebiliriz. Büyük kavuşumla beraber. Kova burcundaki kavuşum gelecek hedeflerinizde bir sıfırlanma, yeni hedefler getiriyor. Kariyer değişimleri de olabilir tabii ki. Birçok boğa için burcunuzdaki uranüsün de tesiriyle, hayatlarında daha cesur daha radikal hareket edebilecekleri önemli adımlar atabilecekleri yer değişimleri mesleki değişimler yapabilecekleri bir dönem başlıyor özellikle Satürn ve Uranüs arasındaki kara açı buralardaki değişimler konusunda baskı yaratabilir ee, Hani istemeseniz de bazen zorunlu olarak bazı değişimleri yapmanız gerekebilir Hani mesleki anlamda kariyer anlamında değişim ilişkilerle bağlantılı olabilecek Örneğin hayatınızdaki bazı mevki anlamında statü anlamında önemli değişimler taşınmalar yer değişimleri tüm bunlar 2021 ile beraber güçlü bir şekilde hayatınızda daha fazla yer alabilir lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Özburcunuz yükselen burcunuz özellikle sıfırla 15 derece arasında ise bu etkileri bu yıl daha güçlü bir şekilde hissedebileceksiniz sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bireysel olarak Tabii ki etkilerin kat kat daha arttığını hissedebilirsiniz Eğer hayatınızda değişim yönünde bazı baskılar hissediyorsanız bazı huzursuzluklar hissediyorsanız bireysel doğum haritalarınızın bu dönemde Belki daha dikkatli incelenmesi takip edilmesi sizin adınıza çok daha faydalı olabilir sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar kova burcundaki büyük kavuşum sizin dokuzuncu evinizde meydana gelecek Büyük planda aslında önümüzdeki 20 yıllık dönemde hayatınızda önemli gelişmelerin değişimlerin olmasını bekleyebilirsiniz bu sizin için faydalı bir döngü sizin gibi hava elementinde olacak çünkü bu kavuşum hayata bakışınızın düşüncelerinizin inançlarınızın yenilendiği yeni hedefler idealler belirlediğiniz bir dönemdesiniz artık büyük resme daha fazla odaklanabilirsiniz belki vizyonunuzu geliştireceksiniz toplumsal konulara ilginiz artabilir Özgür hareket etmek isteyeceksiniz. Yabancı ülkeler, yabancı şehirler, farklı insanlar, çevre değişimleri hem iş anlamında hem günlük yaşamınızda daha fazla hayatınıza dahil olabilir. Teknolojiyi daha fazla kullanabilirsiniz. Sosyal medya, internet, dijital platformlar... Basın, yayın ve benzeri konular ya da akademik alanlarda ilerlemeler. Bu dönemde hayatlarınızda daha fazla gündemde olabilir. Yıl içerisinde Satürn ve Uranüs'ün arasındaki kare açı bu değişimleri yapma konusunda zaman zaman size baskılar yaratabilir. Bilinçaltınızda aslında özgürleşmek istiyorsunuz. Bu özgürleşme isteğinin ve süre gelen bazı kalıpların hayatınızda sizi sıkıştıran ya da engellemizi ilerlemenizi engelleyen kalıpların değişimine yönelik baskıları huzursuzlukları hissedebilirsiniz ve bunlar hayatınızda yapmanız gereken değişimler farklı bir bakış açısı Belki farklı bir düşünce farklı bir inanç tüm bunları hayata geçirmeniz yönünde 2021 yılı boyunca güçlü tesirler yapabilirler ve sonuçta özgürleştiğiniz Farklı hedefler belirlediğiniz bir dönemde olacaksınız. Birçok ikizler yer değişiklikleri de yapabilirler bu dönemde. Yeni şeyler, yeni bilgiler öğrenebilirler. Evet, kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Özellikle sabit burçların ilk 15 derecesinde gezegenleriniz varsa bu etkileri yıl genelinde daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar satürn jüpiter Büyük Kavuşumu sizin 8. evinizde meydana geliyor. Büyük planda her iki gezegende aslında yıl boyunca, 2021 yılı boyunca 8. evinizde olacağı için finansal konularda zaman zaman yeni düzenlemeler, zaman zaman da bazı gelişme imkanlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eşinizin kaynaklarında, eşinizin parasal durumunda önemli değişimler olabilir. Yeni bir iş başlangıcı, yeni bir sektöre girmek gibi örneğin bunun yanı sıra belki uzun vadeli bir kredi yapılandırması gündeminizde olabilir ee, yine aynı şekilde vergi gibi nafaka gibi ya da miras gibi bir konuda hayatınızda güçlü dönüşümler yeni başlangıçlar gündemde olabilir anlam arayışınızın e, değiştiği bir süreçtesiniz Aslında Evet zaman zaman bazı krizlerle yüzleşebilirsiniz ama bu krizleri çözerken maddi ya da manevi hayatınızda da bir yandan kendinizin köklü bir şekilde dönüştüğünü adeta yeniden doğduğunuzu daha da güçlendiğinizi hissedebilirsiniz Satürn'le Uranüs arasındaki kare açı sevgili yengeçler parasal konularda bazı riskleri de işaret ediyor gerek yatırımlarda gerek borçlanırken gerek paranızı kullanırken yıl genelinde çok fazla risk almamaya çalışın Çünkü sizin dışınızda gelişecek etkiler zaman zaman maddi konularda ani stresler baskılar yaratabilir Bu nedenle paranızı daha kontrollü kullanmanız borçlanırken de daha dikkatli planlı programlı hareket etmeniz gerekiyor Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar Jüpiter satürn büyük kavuşumu sizin karşıt burcunuza meydana gelecek kova burcunda Evet önemli bir döngü başlıyor hayatınızda ve bu önemli döngüde koşkusuz ilişkilerinizin, işbirliklerinizin önemli bir anlamı olacak. Ee, yeni başlangıçlar, sıfırdan başlangıçlar olabilir. Evlilik gibi ya da bir işbirliği gibi ya da süregelen ilişkilerinizdeki yeni anlam arayışları ya da ilişkinizde yeni bir boyuta taşınmak bunlar da olabilir tabii ki. Eşinizin ve partnerinizin yaşamında sıfırdan yeni başlangıçlar, yeni değişimler olabilir. Siz bir sabit burç olarak. Hem bu kavuşumdan hem de Satürn ile Uranüs arasındaki kare açıdan güçlü tesirler alıyorsunuz yıl genelinde. Uranüs sizin 10. evinizde ilişkilerinizle bağlantılı olarak belki kariyer hayatınızda ya da toplum önündeki statünüzde güçlü değişimler, yenilenmeler söz konusu olabilir. Bunlar bazen İslam dışı olabilir. Yani e, sizin dışınızda toplumsal alanda olabilecek herhangi bir baskı nedeniyle de planlamadığınız bazı güçlü değişimler hatta yer değişiklikleri taşınmalar bunları da bekleyebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz ve doğum haritalarınızda kişisel gezegenleriniz özellikle sabit burçlarda yerleşmişse ve bunlar 0 ile 15 derece arasındaysa özellikle 2021 yılı içerisinde bu etkilerin bu değişimlerin çok daha güçlü bir şekilde hayatınıza gelmesi mümkün görünüyor sevgili Başaklar ve yükselen Burcu Başak olanlar Satürn Jüpiter büyük kavuşumu sizin altıncı evinizde meydana geliyor Demek ki büyük döngüde artık günlük hayatınızın genel düzeninde bazı yeni yapılandırmalar içerisinde olacaksınız sağlık konularınız daha fazla ilgi alanınızda olabilir kendinizde sağlığınızla Günlük hayatınızın kalitesiyle ilgilenmek, bunları belki iyileştirmek adına yeni fırsatlarla karşılaşmanız, çözüm yolları bulmanız, yeni yapılandırmalar içerisinde olmanız mümkün görünüyor. Bu büyük kavuşum size yeni bir iş, yeni bir meslek, yeni bir uğraş da getirebilir. Ve zaman içerisinde belki önümüzdeki dönemde bundan sonraki hayat döngünüzde bu başlangıç hayatınızda artık sizin meslek ve günlük hayatınızı şekillendiren, önemli bir e, nitelikte kazanabilir e, sağlıkla ilgili ihmalkar olmamak gerekiyor yıl genelinde Çünkü satürn-uranüs arasındaki kare açı, sevgili başaklar e, bu alandaki ihmalleriniz varsa görmezden geldiğiniz bazı sorunlar varsa bunları biraz daha görünür hale getirebilir e, Eğer iş hayatınızda sizi kısıtlayan koşullar varsa ve sizde gerekli değişimleri ya da yapılması gereken biraz da cesaretle alınması gereken riskleri almakta zorlanıyorsanız dış koşullar nedeniyle mesleki alanlardaki bu değişiklikleri belki bu yıl biraz daha yapmak zorunda kalabilirsiniz lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle sabit burçlarda boğa akrep aslan kova gibi burçlarda 0-15 derece arasında gezegenleriniz varsa bu etkilerin daha yoğun bir şekilde daha güçlü bir şekilde hayatınıza gelmesini bekleyebiliriz sevgili teraziler ve yükselen Burcu terazi olanlar Satürn Jüpiter büyük kavuşumu sizin beşinci evinizde ve sizin için güzel bir kavuşum Aslında gerçekten yeni bir hayat döngüsünü Aslında işaret ediyor büyük resme odaklanmak lazım kısa süreli bir etki değil bu sizin adınıza bu etki artık önümüzdeki süreçte hayatınızda daha yaratıcı süreçlerin dönemlerin başladığını gösteriyor. Kendinizi özgür ve sosyal hayatta daha görünür bir şekilde ifade edebileceğiniz bir döngüye giriyorsunuz. Tabii ki sosyal çevrenizde, arkadaş ilişkilerinizde, özel ilişkilerinizde yenilikler olabilir bu dönemde. Yeni bir aşk da başlayabilir. Ve bu aşk bundan sonraki hayatınızda gelişerek sizin belki yaşam planınızı da önemli şekilde etkileyebilir. Çocuklar, Çocuklarla ilgili konular, artık e, bu büyük kavuşumla beraber hayatınızda, hayatınızdaki deneyimleriniz ve sizi geliştiren e, deneyimler olarak öne çıkacak. Çocuk sahibi olabilirsiniz, anne baba olabilirsiniz. Çocuğunuz varsa onlarla ilgili konularda da daha yapıcı e, dönemlerin, belki daha hızlı ve belki daha olumlu bir sürecin hayatınızda artık başladığını da söyleyebiliriz. 2021 yılında meydana gelecek Satürn Uranüs arasındaki kare açı bu dönem zaman zaman sevgili teraziler parasal konularda maddi kaynaklarınızı değerlendirirken Örneğin bazı baskılarla karşılaşabilirsiniz ya da beklemediğiniz Hani durumlar olabilir Bunlar bir anda belki bir borçlanma konusu bir kredi konusu olabilir veya bir anda hani yatırımlarınızdaki değer artışları düşüşleri bu tarz konular olabilir O yüzden parasal risklere çok girilmemesi gereken bir dönemdeyiz Çünkü şartlar sizin elinizde değildir genel olarak yani dünya üzerinde olup biten dışsal konular burada belki maddi anlamda bizi de etkileyebilir daha güvenli hareket etmek gerekiyor borçlanırken daha dikkatli hareket etmek gerekiyor çok bazı risk almamak gerekiyor Evet dönem dönem çocuklarınızla ilgili belki kişisel yatırımlarınızla ilgili bazı masraflar olabilir bu süreç içerisinde bu konuları daha planlı bir şekilde ele almanız gerekiyor Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle sabit burçlarda gezegenleriniz varsa akrep boğa kova aslan gibi bu etkiler biraz daha artabilir daha görünür hale gelebilir sevgili teraziler sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar Jüpiter Satürn büyük kavuşumu sizin dördüncü evinizde meydana geliyor bu büyük bir döngü ve uzun süreli bir etkiden aslında uzun süreli bir etkiyi başlatıyor. Siz de bir sabit burçsunuz, En fazla etkilenen burç gruplarındasınız. Artık belki ailevi alanlarınız, yuva temalarınızda, yaşam alanlarınızda bir yeni düzenleme dönemindesiniz. Evet, taşınmalar olabilir, ev alabilirsiniz, aile kurabilirsiniz, ebeveynlerle ilgili konularda hayatınızda bazı yeniliklerin olması mümkün hayata bakışınız genel olarak işiniz kariyeriniz yuva temalarınız tüm bunlarda köklü bazı düzenlemelerin olabileceği önemli bir döngüye giriyorsunuz Jüpiter Evet aile olma ev alma tüm yuva temalarında bu yıl size şanslar getirebilir yeni bir oluşum içerisinde olabilirsiniz Satürn zaten inşa demek yapılandırma demek Bunun yanı sıra Tabii bu bir evlilik olabileceği gibi hani bir emlak almak bir gayrimenkule yatırım yapmak ya da var olan mülklerimizin dönüşümü şeklinde de gündemler oluşturabilir Satürn'le Uranüs arasındaki kare açı Urenüz tam ilişki evinizde. E, yıl genelinde, dönem dönem sizin de kontrolünüz dışında olabilecek, özellikle ilişki dinamikleriniz ve aile dinamikleriniz de yine etkileyebilecek bazı stresler de getirebilir. Yani bunlar değişimler, örneğin hani bir evlilik ilişkisinin artık bitmesi ya da bir ilişkiye girmeniz ya da evlenmeniz, bir işbirliğiyle ilgili başlangıçlar yapmanız ya da süre gelen bir işbirliğinin bitmesi, evden ayrılma ya da aile ilişki dinamiklerinde bu tarz olabilecek değişimler tüm bunlar aslında hayat düzeninizde çok güçlü daha uzun vadeli tesirleri de ortaya çıkarabilir lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Güneş burcunuz yükselen burcunuz kişisel gezegenleriniz, özellikle 0 ile 15 derece arasında sabit burçlardaysa bu tesirleri bireysel olarak çok daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Jüpiter-Satürn Büyük Kavuşumu sizin 3. evinizde meydana gelecek. Evet, fikirlerinizde, hayata bakışınızda önemli başlangıçlar var. Yeni eğitimler, yeni bilgiler, belki ee, ticari hayatınızda da yeni bir oluşum gündemimizde olabilir ve bunlar gerçekten daha uzun vadeli süreçler işaret ediyor Evet teknolojiyle daha fazla ilgileneceksiniz işinizle ilgili belki günlük hayatınızda teknolojinin ee, dijital platformların hem ticari oluşumlarınızda daha fazla gündeminize girmesi veya bununla ilgili bazı sıfırdan başlangıçlar yapmanız da mümkün görünüyor yakın çevrenizdeki kişilerle ilişki dinamikleri kardeşler komşular tamamen çevresel bazı değişimlerin olması bu alanlarda yeni bazı yapılandırmaların olması da mümkün seyahatler yapabilirsiniz seyahatler açısından eğitim açısından ya da ticari girişimler açısından sevgili yaylar en şanslı kısmetli burçlardan biri sizsiniz yıl genelinde Uranüs ve Satürn arasında olacak kare açı hem mesleki alanınızda iş planlarınızda bazı değişimler olabileceğini gösteriyor. Eğer bazı değişimleri şu ana kadar yapılması gereken e, değişimleri yapmadıysanız ya da e, cesaretle adım atmadıysanız, bu girişimleri yapma yönünde, e, yani günlük hayatınızın temposunu değiştirme adına ya da çalışma koşullarınızı değiştirme adına dışsal bazı baskılarında bu dönemde e, gündemde olabileceğini söyleyebiliriz hem beraber çalıştığınız ilişkilerinizde olabilir bu değişimler ya da tamamen mesleki anlamda e, çalışma koşullarınızda ya da yöntemlerinizde bazı yeni arayışlarınızın olması yeni başlangıçlar yapmanızda mümkün görünüyor kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız özellikle sabit burçların 0 ile 15 derecesi arasında gezegenleriniz varsa bu etkiler bireysel olarak daha güçlü ve yoğun bir şekilde hayatınızda olabilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, Jüpiter-Satürn Büyük Kavuşumu ikinci evinizde meydana geliyor. Bu aslında büyük dönemde artık e, parasal konularda farklı bir yol izleyeceğinizi, paraya bakışınızın değişeceğini, belki para kazanma yöntemlerinizde de farklı kapıların açılacağını işaret ediyor Evet kova etkisi teknolojinin bilimsel konuların belki astronomi astroloji gibi bir konunun veya elektronik gibi bir alanın daha fazla parasal gelirlerinizle ilgili alanlara girebileceğini gösteriyor Belki dijital paraları da bunun içine koyabiliriz Tabii ki yatırımlar da ee, bu alanlarda değişimler gösterebilir. Kazançlarınızı değerlendirme, harcama, yatırım yapma yollarınızda da bazı yeni başlangıçların olması mümkün görünüyor. Evet, mesleki değişimleriniz de olabilir. Ee, tamamen aslında öz değer duygunuzda ya da güvenlik arayışlarınızda, hayatınızda oluşturduğunuz o maddi manevi güvenlik alanlarında bir fikir, bir bakış açısı e, değişiminin, bir özgürleşmenin olması da mümkün görünüyor. Jüpiter parasal kaynaklarınızı 2021 yılı boyunca arttırabilir aslında. Burada parasal anlamda bir rahatlamanın ya da var olan sorunları çözmeye dair fırsatların, yeni yapılandırmaların olması da mümkün. Satürn ve Uranüs arasındaki kare açı, yılın genelinde belli dönemlerde bazı ekstra beklemediğiniz masraflar olabileceğinin de göstergesi. Yine kazançlarınızı harcarken ya da yatırımlar yaparken dikkatli olun Çünkü Uranüs özellikle boğa burcunda piyasalarda parada ekonomide ee, hızlı değişimlerin olabileceği sürprizlerin olabileceği bir süreci işaret ediyor çocuklarınızla da ilgili ee, zaman zaman aşırı harcamalar olabilir. Beklenti dışı durumlar olabilir. Ya da kişisel anlamda kendinizi geliştirmek adına yapacağınız yatırımlar ya da e, yapacağınız masraflarda da bu yıl biraz daha bu arayışlarla beraber artışlar olabilir. Sevgili oğlaklar lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Evet e, Satürn artık burcunuzdan çıktı. Jüpiter burcunuzdan ayrıldı ama ikinci evinizdeki bu hareket e, özellikle kişisel doğum haritalarınızda sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bireysel olarak size çok yansıyabilir yani bu haritanızda kova Aslan boğa ya da akrep burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa sevgili oğlaklar bu bahsettiğim etkileri daha yoğun bir şekilde deneyimleyebilirsiniz sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar Evet birçok gezegen yani Jüpiter Satürn sizin burcunuzda Dolayısıyla aslında yılın başrolünde olan burç sizsiniz Önemli beklentileriniz de var bu yıl için. E, kuşkusuz çok değişimler de olacak hayatınızda. Jüpiter'in geliştirici, büyütücü, şanslı fırsat veren etkisi hayatınızda maddi manevi gelişim imkanları getirebilir. Satürn sorumluluk gezegeni ama sizin kendi gezegeniniz aynı zamanda. Satürn size yeni sorumluluklar getirirken, yeni disiplinler içerisine sokarken sizi aynı zamanda büyütecek. Daha da olgunlaştıracak ve çok şey öğretecek. Jüpiter-Satürn büyük kavuşumu zaten hayatınızda çok önemli bir yeni döngüyü başlatıyor. Bu uzun vadeli bir döngü. Ee, yeni hedefler belirleyebilir. Hayata bakışınızda, fikirlerinizde, düşüncelerinizde, inançlarınızda her şeyde bir sıfırlanma, bir tazelenme, bir yenilik görebilirsiniz. Ve özgürleşmek isteyeceksiniz. Bu özgürleşmelerle beraber tabii ki ait olduğunuz veya sizi kısıtlayan koşullardan da Ayrılmak isteyeceksiniz. Tüm bunlar olabilir. Uranüs'ün de boğa burcundaki geçişi ve yıl genelinde Satürn Uranüs arasındaki kare açı dönem dönem bu etkileri yıl genelinde hissedebileceğinizi gösteriyor kendinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz bunun için sizi engelleyen koşullar ne bu aile olabilir ailenin belli kadıpları kuralları gelenekler görenekler olabilir sizi belki aile ile ilgili sorumluluklar sizi biraz kısıtlıyor ya da bir ilişki içerisinde kısıtlanıyorsunuz tüm bunlar Uranüs baskısıyla yıl genelinde özgürleşmeniz için ve kendinizi gerçekleştirmeniz için biraz daha zorlanacak Evet huzursuzluk verebilir bu açı, stresler oluşturabilir. Ama sonunda değişim de kaçınılmaz görünüyor. Hayatınızda özgürleşmeler, bazı düzen değişimleri, belirli kalıpların yıkılması ve yeni bir düzen kurmak adına hayatınızda, yeni bir sistem oluşturmak adına da yeni fırsatların karşınıza çıkması mümkün. Evet Satürn 2023 Martı'na kadar kova burcunda. 2023 Martı'na kadar kova burçlarımız bu etkiyi yavaş yavaş alıyorlar. Ee, Jüpiter 2020 yılı boyunca burcunuzda yani Jüpiter tesirlerini yıl boyunca alabileceksiniz kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız yılın genelinde özellikle ee, Uranüs ve Satürn arasındaki kare açı nedeniyle sıfırlı 15 derece arasında Güneş burcunuz yükselen burcunuz ve kişisel gezegenleriniz varsa bu tesirler bu yılın genelinde biraz artabilir daha ileri derecelerde ise gezegenleriniz ya da Güneş ya da yükselen burcunuz yani 15 dereceden daha ileride ise 2022'de bu e, değişimleri baskıları e, daha fazla hissedebilirsiniz. Ama baktığımızda yine Satürn Jüpiter büyük döngüsü e, düşünce ve fikir anlamında da içsel anlamda da size hayatınızda yenilikler yapmak, özgürleşmek, yeni anlam arayışları anlamında çok güçlü tesirleri bu yılla beraber vermeye başlayacak sevgili kovalar sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Satürn Jüpiter büyük kavuşumu 12 evinizde Evet önemli bir kavuşum bu toplumsal alanda kolektif alanda çok düzen değişimleri sosyal reformlar bilinç seviyesindeki değişimler hayatımızın ekonomik ve sosyal alanlarında olacak reformlar bunları tetikliyor 12. evinizdeki kavuşum büyük oranda Aslında bilinçaltınızla ilgili konulara etki yaparken hayatı Belki daha fazla sorgulayacak manevi anlamda anlam arayışlarında olacaksınız bu anlam arayışlarıyla beraber Tabii ki yeni açılımlar yeni farkındalıklarda gündemde olabilir Jüpiter sizin için bir koruyucu etki ruhsallığınızı maneviyatınız artırırken maddi manevi başkalarına karşı da daha duyarlı olmanız toplumsal alanlarda belki daha verici daha fedakar olmanız yardımlaşmanız ihtiyaç sahipleriyle ilgilenmeniz mümkün bu olurken Aslında büyük planda sizin de ihtiyacınız olan o maddi manevi gelişim imkanları ihtiyaç duyduğunuz yardımların da karşılanması bu anlamda da koruyucu bir etki altında olmanız mümkün görünüyor Uranüs ve Satürn arasındaki kare açı. Evet, Uranüs belki yakınlarınızla ilgili konularda belki bir kardeştir, bir akrabadır. Hani bazı streslerin oluşması, onlarla ilgili kontrol dışı durumlarla sizi yıl geleninde karşılaştırabilir. Ee, bazen yine düşünce anlamında, fikir anlamında da özgürleşmek isteyip, belki hayatınızda şu ana kadar inandığınız ya da düşündüğünüz o kalıpların dışına çıkacaksınız. Bunlar konusunda da bazı baskılar hissedebilirsiniz. Dönem dönem çok önemli farkındalıklar kazanmanız, bilinç seviyenizde hızlı gelişmelerin olması da yine yıl genelinde mümkün görünüyor. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Özellikle sabit burçlarda, kova, aslan, Boğa, akrep gibi burçlarda gezegenleriniz varsa bu etkileri bu yılla beraber daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Sevgili astroloji severler.